İzleyen herkese Denge ve Denet selamlar. Ee, bildiğiniz gibi bu sene 23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü. Ee, uzun bir tarih bu ve çok da sembolik bir yıl dönümü. Zira yani 100 yıllık bir tarihten söz ediyoruz bu sene. Bu durum birçok bakımdan e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dair bir muhasebe, bir toplu değerlendirme yapmaya sevk ediyor bizi. E, hem retrospektif açıdan hem de güncel bakımlardan yapabiliriz bunu. Retrospektif veya tarihsel açıdan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kurtuluş Savaşı'ndaki ve onu takiben Cumhuriyetin kuruluşundaki rolü neydi? Cumhuriyet Türkiye'sinin siyasal yaşamında nasıl bir konuma ve etkiye veya etkilere sahip oldu meclis? güncel açılardansa tabii evvela bugün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi altında meclis nasıl bir konuma ve ağırlığa sahip veya sahip mi? Bugün bu konuları değerlendireceğimiz bir panel toplantı gerçekleştireceğiz. iki konuğumuz var. Anayasa hukukçusu Sayın Serap Yazıcı ve Siyaset bilimcisi Sayın Ahmet Demirel. Ee, hoş geldiniz demek istiyorum konuklarımıza. Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Hmm. Serap Hoca'nın anayasalar, demokratikleşme, askeri darbeler ve hükümet sistemleri konularında önemli çalışmaları var. Ee, Ahmet Hoca'nın da Ahmet Demirer'in de e, gene Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu, seçimler, seçilen me mebusların profili ve Mecliste muhalefet gibi konularda önemli çalışmalar olduğunu biliyoruz. E, konuklarımıza ayrı ayrı yönelteceğim sorular da olacak e, kendi çalışma alanlarına göre. Ama önce e, ortak birkaç soruyla başlamak istiyorum. Ve e, son bir not olarak belki şunu hatırlatmamda da yarar olabilir. Hani Bir saatlik bir toplantı olarak düşünüyoruz e, aşağı yukarı. Dolayısıyla her bir soru için belki hani değerlendirmenizi 5 ila 10 dakikayla sınırlayabilirseniz düşündüğümüz süreyi çok aşmadan programı tamamlayabiliriz. Şimdi e, ilk olarak e, birinci soruyu Ahmet Hoca'ya yönelterek e, başlayayım. E, konuya dair tarihsel çalışmalar olmasın hareketle. 23 Nisan 1920'de kurulan e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türk siyasi hayatta açısından önemli kılan e, faktörler nelerdir? veya belki daha spesifik olarak e, 23 Nisan 1920'de kurulan e, birinci meclisin Kurtuluş Savaşı'ndaki ve Cumhuriyet'in kuruluşundaki rolü neydi? Bu meclisin tarihsel önemini, siyasal işlevini ve temsil gücünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Duydun hocam. Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle şuna şöyle girmek isterim. Birinci meclis, sorunun zaten içinde de var. Bir yandan Kurtuluş Savaşı yöneten ve başarıya ulaştıran bir meclis. Aynı zamanda Cumhuriyet öncesi meclisi ama... Arka arkaya çıktı, çıkartmış olduğu kanunlarla ve yapmış olduğu 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'yla yani 21 Anayasası'yla Cumhuriyet'in temellerinde atmış olan bir meclis. Gerçi Cumhuriyet'i ilan etme e, e, bu meclise nasip olmuyor. Bir sonraki meclis Cumhuriyet'i ilan ediyor ama kanunlar üzerine hızlı biraz baktığımız zaman adım adım Cumhuriyet'in geldiğini buradan görüyoruz. Şimdi savaş kısmı zaten bilinen bir şey yani bütün devlet tarihi kitaplarında e, daha ilkokuldan başlıyor bu e, Yani önemli e, bir tarafı var. E, tamamen seçimle gelmiş olan bir meclisin Kurtuluş Savaşı'nın her becesini, her günü e, ama gizli oturumlarda yani savaş meselesi olduğu için bunları kamu önünde konuşmak istemiyorlar gizli oturumlarda savaşın bütün cepheleri, bütün ayrıntıları çok net olarak konuşuluyor. Yani dolayısıyla buradan bir savaşı yöneten bir meclis olduğundan açık bir net olarak söyleyebiliriz. Ama meclisin Türkiye tarihi açısından önemli bir yeri var. E, yasama ve yürütme yetkilerini elinde bulandıran, hatta hıyanet-i bataniye kanunu çerçevesinde mahkemelerin vermiş olduğu e, cezaları onaylama yetkisine de sahip olan bir meclis olduğu için aynı zamanda iskal mahkemelerinin de içinden çıkartan bir meclis olduğu için yargı yetkisinin de bir anlamda bu meclisin ünyesinde bulunduğunu söylemek mümkün. Ama bizim açımızdan önemli olan yasama ve yürütme yetkilerinin elinde bulunduran bir meclis. Ee, ayrı bir hükümet başkanı yok, yani e, meclis başkanı aynı zamanda yürütmenin de başkanıdır. Hı hı. Başlangıçtaki sistemle zaman içerisinde değişiklik olacak. Nitekim 8 e, Nisan 1922 tarihinde kuvvetler ayrılmanın önünde bir adım atılıyor. E, meclisin buradan seçtiği bir başbakan uygulamasına ve geçiyor. Ama o tarihe kadar olan dönemde meclis başkanı aynı bu benim başkanıydı. Yine önemli bir nokta, meclis yasama ve yürütme yetkisini yalnız ve bizzat kendisi kullanır diyor. Anayasız da var bu. Tek başına kullanır, yasama yetkisine başka herhangi bir organla paylaşmaz. Fakat bu kanunların yürütülmesi yetkisini de elinde bulundurmasına rağmen Anayasaya göre kendi memurları dediği, bakanları tek tek meclis üniversitesi içinden seçer. Bakanlar Kurulu'nun ayrı bir programı yoktur. Meclisin programı, bakanlar kurulu'nun kendi programıdır, aynısıdır. Dolayısıyla meclise kadar teker teker sorumlu olan bakanlardan oluşan bir meclis. Yani meclis kendi yetkilerine titizlikle sahip çıkmıştır. Arka arkaya sayısız kanunlar çıkartmıştır ve yasama yetkisini başka herhangi bir organla paylaşmamıştı. Burada çok yetki yasama yetkisi bununla. yürütme yetkisinde de sadece ve meclis işlerini yürütmek üzere memurlar olarak ve kendi vekilleri içerisinden çıkarır. Biz de zaten vekildir. Meclisin vekilidir. Dolayısıyla e, bazı sonraki dönemlerden çok farklı bir meclis. Yani 1923'ten sonra 24 aday yasasıyla birlikte biz başka bir sisteme, parlamenter sisteme gidiyoruz. Ondan sonra da uzunca bir süre böyle devam ediyor muhalef, son referanımla refer da Cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemine geçiyor. Bambaşka bir sistem kurdu. Yani yasamanın üstünlüğü, prensibinin en üst noktası olan ve bütün yetkileri meclisin bünyesinde toplayan bir meclis olarak ...tahiriye geçmiştir. Yani ana çerçeveyi isterseniz böyle çizeyim, daha bunun ayrıntıları tabii ki var ama... E, ...Kızıbırıklı'yı da e, başta Kuluşko'nun girişimi söylemiştiniz. İsterseniz burada keseyim ama tekrar belli bir nokta daha da açmamı isterseniz e, açabilirim. Tamam hocam, teşekkürler. Belki dediğiniz gibi ilerleyen süreçte açabiliriz tekrar. E, Serap hocam, aynı soruyu size de yöneltmek istiyorum. Belki yine kısaca soruyu bir hatırlatalım. 23 Nisan 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Türk siyasi hayatı açısından önemli kılan faktörler nelerdir? Konuyu nasıl değerlendirirsiniz? Evet, 23 Nisan 1920'de Ankara'da kurulan Büyük Millet Meclisi, Türk siyasi hayatı bakımından gerçekten eşsiz bir öneme sahip. Bu meclisin sahip olduğu önemi iki yönden değerlendirmek mümkün. Bir, meclisin kullandığı yetkiler bakımından. iki, meclisin sahip olduğu temsil gücü ve üye kompozisyonu bakımından. Önce ilk noktaya işaret edelim isterseniz. Bu meclis kurulduğu andan itibaren bir asli kurucu iktidar fonksiyonunu icra etmiştir. Asli kurucu iktidar anayasa hukuku literatüründe bir ülkenin anayasasını tümüyle yeni baştan yapmaya yetkili olan iktidar olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla bu yetkiyi kullanan iktidar aslında yetkisini fiili gücünden almaktadır. Dolayısıyla böyle bir asli kurucu iktidar yetkisini kullanan organı bağlayan hiçbir hukuk kuralı yoktur yürürlükteki hukuk kuralları asli kuruculuk fonksiyonunu icra eden bir organı bağlamamaktadır. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne baktığımız zaman gerçekten tam da bu manada bir rol ifa ettiğini görüyoruz. Çünkü Ankara'da kurulan bu meclis artık Anadolu topraklarında bambaşka yepyeni bir hukuki düzen modern Türkiye devletini kuracaktır. Öte yandan Sayın Hocamızın ifade ettiği gibi bu meclis bir yandan böylesine önemli bir görevi ifade ederken yeni bir anayasa düzeni kurarken aynı zamanda da kurtuluş Savaşı, savaşına öncülük yapmaktadır. Dolayısıyla tarihte benzerine ender rastlanacak bir role sahiptir. Asli kuruculuk fonksiyonunu meclis iki biçimde yerine getirmiştir. Bir, bizim anayasa hukukçuları olarak maddi bakımdan anayasa dediğimiz kanunları kabul etmek suretiyle bir de şekli bakımdan anayasa dediğimiz bir anayasa metnini kabul etmek suretiyle. Gerçekten meclis kurulduğu andan itibaren öyle kanunlar kabul etmiştir ki bu kanunlarla kurulan yönetimin meclis hükümeti sistemine dayandığı anlaşılmaktadır. Meclis hükümeti sistemini şu şekilde tanımlamak mümkün yasama ve yürütme iktidarlarını mecliste birleştiren, meclisin içinden belirlenen bir icra, icra vekilleri heyetinin olduğu, ancak bu icra vekilleri heyetinin onist bir yapıya sahip olduğu, yani ayrıca bir devlet başkanlığı makamının mevcut olmadığı, meclisin her zaman icra vekilleri heyetini denetleyebildiği, buna karşılık icra vekilleri heyetinin hiçbir zaman Meclisin hukuki varlığını sona erdiremediği yani meclisi fesih yetkisine sahip olmadığı bir sistem biçiminde tanımlayabiliriz. Zaten bakınız sistemin ismi meclis hükümeti sistemi çok doğru olarak mekanizmanın işleyişini de ifade ediyor. Meclis hükümeti sisteminin benimsendiği bir düzende sistemin en güçlü unsuru meclistir yasama organıdır. Dolayısıyla o hem yürütme işlerini yerine getirir, hem yasama işlerini yerine getirir. Hatta demin hocamızın da ifade ettiği gibi aynı zamanda birinci meclis yargı gücünü de hüktesinde tutmuştur. Şimdi birinci meclis hem maddi kanunlar yoluyla bu meclis hükümeti sisteminin temelini atmıştır, hem de bu kanunlarla kurulan sistemi 20 Ocak 1921'de kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'yla yani bir şekli anayasayla biçimlendirmiştir. Dolayısıyla 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu esasen evvelce bu meclisin kanunlarla kabul ettiği hükümlere anayasal bir hüviyet kazandırmıştır. Dolayısıyla bu tabii Türkiye için çok eşsiz bir önemin olduğunu göstermektedir. Şimdi ikinci olarak değinmek istediğim husus böylesine önemli işleri ifade eden meclisin üye kompozisyonu ve temsil gücüyle alakalı. E, bu meclisin kurulmasını sağlayan ilk adım 17 Mart 1920'de e, Gazi Mustafa Paşa e, tarafından e, intihabat tebliğinin yayınlanmasıyla başlatılmıştır. E, bu tebliğde Bulacak meclisin üyelerinin nasıl belirleneceği e, hükme bağlanmıştır. Buna göre Mebusan Meclisi'nin üyeleri e, kaçıp gelebildikleri ölçüde bu meclisin üyesi olacaktır. Ayrıca bir seçim yapılacaktır ve bu seçimde her liva nüfusuna bakılmaksızın 5 üye gönderecektir birinci meclise. Bu çok önemli bir konu. Bugün bakınız, Birleşik Devletler Anayasasında, Almanya, Kanada gibi federal devletlerin anayasasında benzer bir hüküm var. Federal devletlerin anayasalarına göre parlamentolar iki meclisidir. Birinci meclis nüfus esasına göre temsilci bulundurur. İkinci meclisi ise her federe devlet nüfusuna bakılmaksızın eşit sayıda üye gönderir, üye Aha. bulundurur meclise. Dolayısıyla bu Çoğulculuğu teşvik eden bir faktör, o günün ortamında böyle bir yöntemin izlenmiş olması gerçekten çok gurur verici. Öte yandan Malta'ya kaçmış olan Mebusan Meclisi üyelerinin de bu meclise gelip üye olacakları belirlenmiştir. Böylece farklı kaynaklardan beslenen bu meclis aynı zamanda sosyal bir çeşitliliği de yansıtmıştır. O sosyal çeşitlilikte neler vardır? Esnaflar vardır, çiftçiler vardır, e, serbest e, meslek erbabı vardır. Böylece geniş bir sosyal çeşitliliği yansıtmaktadır. O günün ortamında bu gerçekten büyük bir öneme sahiptir. Ben e, meclisin bu temsil gücünü çok önemli buluyorum ama burada ismini anmadan geçemeyeceğim. Anayasa Hukuku Profesörü merhum Bülent Tanör bu sosyal çeşitliliğin önemine değindikten sonra şu noktayı ifade ediyor. Aslında Sosyal çeşitliliği yansıtması da meclisin önemli, ama gene de bu mecliste emekçi yanları, köylü yanları yoktur. Dolayısıyla bir ölçüde seçkinci bir meclisdir ifadesini kullanıyor. Dolayısıyla bunu belirtmeden geçemeyeceğim. Bilmiyorum daha süren var mı, devam edeyim mi? E, aslında şöyle e, süremiz var. Ben şimdi hani bu dönemi geçmeden böyle bir biraz daha hani. ...daha spesifik hale getirilmiş evet. birkaç soru daha yönelteyim yine yani bu tarihsel önemine ilişkin. Dilerseniz evet. hem sizin hem de Ahmet Hoca'nın e, o, o sorulara ilişkin yanıtlarıyla... ...bu tarihsel kısmına biraz daha sürdürmüş olalım. Tabii, hayır hayır. bir meclis dediğiniz her şeye rağmen bu nebusların profilleri bakımından... E, bunu ben... Birkaç soru ortaya... <gülüyor> <Bilmiyorum, gülüyor> buyurun. Buyurun. <gülüyor> tabii tabii, anlıyorum. Evet. E, aslında evet. açmak için biraz. Evet, tabii. Bir yandan da şunu biliyoruz, e, hani... Meclisin belki en baskın ideolojisi halkçılıktı. Evet. Ee, hani biraz belki onu konuşmak hoş olabilir. Bir tanesi bu. Bir diğeri hani şunu anlıyoruz devletin e, içerisindeki en önemli siyasal organ da aslında meclis evet. kurucu meclis statıyla. E, dolayısıyla hani işte diğer ülkelerin deneyimlerine tarihsel deneyimlerine baktığımızda bu e, kurucu meclislerde ortak olan özel ortak olan bir özellik midir? Hani bu soruyu gene bir ele alabilirsiniz dilerseniz ve de. Ee, gene Ahmet Hoca'nın da hani bu konudaki çalışmalarından da hareketlerdi. Hani Serap Hocam sizin girmeniz çok iyi oldu o noktayı. Yani mevzusların sosyal çeşitleri dediniz veya sosyal profilleri. Yani bu profil, meclisin baskın ideolojisi ve bu kurucu meclisin e, dünya tarihsel bir şey midir? Diğer ülkelerde veya özgü Türkiye'ye özgü bir deneyim miydi? Bunları da dilerseniz gene biraz ele alalım. Sizle de devam edelim Serap Hocam. Sonra tamam, tamam. Ee, Şimdi bu meclisin Kompozisyonda özellikle ardından gelen ikinci meclis ve sonra kurulan meclislerle mukayese ettiğimizde aslında ben bu sosyal çeşitliliğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü demin bahsettiğim gibi değişik meslek grupları var. Aynı zamanda asker ve sivil bürokratlar var. Dolayısıyla o günün ortamında olabildiği ölçüde toplumun geniş kesimlerini temsil eden bir meclis kompozisyonu olduğunu düşünüyorum. Halbuki ardından kurulan ikinci meclise baktığımızda artık asker ve sivil bürokratik bir ağırlığın olduğunu görüyoruz. Hatta hatta bunu ilerletecek olursak daha sonra 1961-1982 anayasalarını yazan kurucu meclislerde bu ağırlığın çok daha güçlü olduğunu söylememiz mümkün. Hatta o seçkinciğin devlet elitlerinin bu kurucu meclislere hakim olmasının çok daha belirgin olduğunu söyleyebiliriz. Hı -hı. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Bir başka Hı -hı. husus, 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nu Türkiye'nin anayasal gelişmeleri bakımından çok önemli kılan bir faktör daha var. Bugüne kadar kabul ettiğimiz anayasaların en demokratik yöntemlerle hazırlanmış olanıdır. Hı -hı. Çünkü... Osmanlı-Türk anayasal gelişmelerine baktığımızda 1876 tarihli kanunu esasi zaten Padişah'ın fermanı üzerine onun talimatları doğrultusunda hazırlanmıştır. E, 1924 anayasası seçimle belirlenen bir parlamento tarafından hazırlanmıştır ama bu mecliste sadece bir partinin hakimiyeti vardır. Cumhuriyet Halk Partisi. Üstelik Cumhuriyet Halk Partisi e, 1924 Anayasası'nı hazırlayan meclisin oluşumundan önce kendi içindeki bütün muhalif kuturları tasviye etmiştir. Böylece homojen bir yapıyla seçime katılmıştır. Haliyle e, 1924 Anayasası'nı hazırlayan meclis yekpare bir yapıya sahiptir. 1961 ve 1982 Anayasalarını hazırlayan kurucu meclisler ise zaten askeri müdahaleleri takiben hazırlanmıştır. Bu meclislerin temelinde genel oy ilkesi yoktur. Dolayısıyla yapımı bakımından düşündüğümüzde Osmanlı Türk Anayasal gelişmeleri içinde en demokratik yöntemlerle oluşan bir meclisin hazırladığı ve o günün koşulları bakımından tevkalade demokratik bir anayasa metnidir. 1921 Anayasası. Dolayısıyla bunu hazırlayan da birinci meclistir. Ben e, Türk siyasi tarihinde Birinci Meclis'in tevkalade büyük bir önemi haiz olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Teşekkür ederiz hocam. Ahmet hocam siz neler söylemek istersiniz bu konularda? Şimdi meclisin kompozisyonu hakkında, e, isterseniz oradan başlayayım başka noktaları da başka noktalarını devam edeceğim. E, şimdi meclisin tabii ki belli ölçülerde seçkin bir meclis olduğu söylenebilir ama diğer meclislerle karşılaştırıldığında Hatta son meclis İmuzhan'la dayı karşılaştırıldığında bazı özellikleri göze çarpıyor. Şimdi birinci olarak da benim önem verdiğim bir kavram olarak yerellik diye bir kavram. Yerellik. Yerellik hali gibi bir kavramdan söyleteceğim ve bu yerelliği ben doğduğu şehri temsil etmek olarak tanımlıyorum. Yani bir milletvekilinin hangi seçildiğine bakıyorum. Ben nerede doğduğuna bakıyorum, komşu ilde doğmuşsa bile onu yerel kabul etmiyorum. Yani çok dar anlamda, tamamen çok katı bir anlamda doğduğu ili temsil ediyor bu ettirme diye bakıyorum. Bu açıdan baktığımız zaman başka bir mecliste görülmesi gerçeği, bir de ona, ona girmeden önce şey de söyleyeyim. bu yerellik tanımını yaptıktan sonra Hemen arkasından 1920 itibariyle sosyal hareketliliğin son derece düşük olduğunu söylemek lazım. yani Göç olgusu, yani genel olarak insanlar doğdukları yerde oturuyorlar. Yani bugünler gibi doğduğu yerde işte memur çocuğu olarak doğmuştur, başka yere gider Bu hareketliliği görece düşük oldu ve bulunduğu, yani doğmuş olduğu bölgede kalma moradının yüksek olduğu bir dönemden söz ediyoruz. 100 sene öncesin olduğunu gözümle bulunduğumuz. Şimdi bu açıdan baktığımızda doğum yerini bilmediğimiz yüzde altı oranında milletvekili var. Yüzde altı sadece. Onu da dahil etsek ve bu arada yüzde on biri de, o da 1920 itibariyle ülke sınırlarına dışında kalmış olan yerler, kaybedilmiş olan Arap, işte, Arap toprakları ya da Balkanlar, işte, Makedonya vesaire. De. Yunanistan e, ve şey e, Kafkaslarda kaybedilmiş yerler burada da yüzde on yani yüzde buralardan biri yüzde da 1000'dir. ama şimdi geliyor asıl orana yüzde elli yani her milletlikinin on milletlikinden neredeyse altısı yüzde de çok çok yüksek bir rakam rakam doğduğu şehri temsil ediyor yani böyle bir rakama ikinci mevsilde buna benzer bir rakam var ama ondan sonraki meclislerde bunu görmek mümkün değil. Ya bugünlere geldiğimizde bu sanıyorum bizde onlar da falan. Ben çünkü bunu ilerlettim 1946 kadar baktım 1946'da çok düşmüştü. Yani bu oranın çok çok uzun bir rakamdı. Bugün yine bambaşka bir yere gitmişti. Şimdi yerelliği neden ödemiyorum? Şimdi e, buradaki mecliste e, bir kere şeyi söyledim. Yaş ortalaması bizde 44. Yaş ortalaması 43.2'dir. Bu da çok genç bir meclis. Yani yaş ortaması 43 olan bir meclis e, Türkiye tarihi için yani gerçekten çok genç bir e, milletvekili profil olarak karşılığında çıkıyor. Bir başka nokta, milletvekillerinin yüzde 33'ü. Yani her üç milletvekilinden birisi lise mezunu ya da daha düşük eğitimi. Üç milletvekillerinden birisi en fazla eğitimi nizek ni %3'lük meslek okulu var vesaire. Ve bu arada şey medrese vesaire gibi iyi okullardan çıkış olan milletvekillerinin orasında %22. Yani %22 ve e, idari ve daha düşükleri saydığımızda yarıdan fazlası yani daha sonraki dönemlerde milletvekili olma e, Bunları pek rastlamadığımız insanlar. Meslek grubu biline baktığımızın her zaman er kesimler insan var. Asker oranı çok düşüktür mesela diğer meyistler, diğer meyistere göre yani bu şeyde birinci meclis için bu söz konusu yüzde 33. Bu daha sonra çok yukarılara çıkacak. Tek parti dedim içersin. Ama buna baktığımız zaman buna karşılık şeylerin Çiftçi tüccarların orada eee %19.9 %20'dir. Yani tabii ki bu çiftçi tüccar dediğimiz zaman bunun içerisinde o küçük ve orta e, toprak büyük toprak sahibi pervar ama tabii ki toprak ağaları ve aşiret reisleri. Ama onların hepsini bir araya koyduğumuz zaman büyük toprak ağaları, sahipleri, aşiret reisleri falan dahil %20. Yani her 5 kişiden 1'inde şey olur. E, çiftçi e, tüccar kategorisine girdiği bir dönem. Yani Gülen Zorbanın ben de katılıyorum. Yani nispeten bir meclis kategorisine sokulabilir ama kendisinden sonraki meclislerle karşılaştırıldığında gerek tek parti dönemindeki meclislerle gerek 1946'da çok parti sistemi geçirip yaptığı meclislere karşılaştırıldığında e, çok daha, e, daha profili daha düşük, yani kırdak içerisinde düşüyor. Nasıl tarif ettiniz? Pardon göreli olarak dediniz. Yani hizmetler, diğer meclislerle hizmetler, kıyasladığımızda hizmetler daha daha az ya yani daha, daha, daha bir yerel, daha bir eğitimli e, meslekler açısından baktığımız zaman toplumun herkesinden insanın içerisine rahatlıkla görebileceği bir mecraz. Mesela dailey mecinde e, yani İçişleri Bakanlığı mensupları diye bir kategori açtım. Orada tabii ki işte bağlı evetli baller kaymakamlar vesaire mutasarrıflar falan bunlar ama yani işte nüfus müdürü işte ne bir tarlat yazar fizler falan gibi geldi. daha düşük kademe bir ki nevurlar ne, ne bulunduğunu bir meclis olarak karşımıza çıkıyor yani bu sanki diğer meclisler göre elit profile daha ee, farklı yapı olduğu söylemek mümkün. Şimdi gelinceye gelirsek. Ee, yasama yürütme yetkidir. Aslında Yasir'e boşandı da gayet güzel belirttiği üzere. Yani meclisin bir özelliğini var. Meclis pek oradan yani zaten şey dedi, e, Haziran ayında, 1920'nin Haziran ayında çıkartılan bir kanun da, yani meclis zaten şeydi, yani İstanbul'un bütün yetkilerini de çıkartmış olduğu anlaşmaları yürürlükten kaldırı, Bir tek yetkili benim demişler. Daha önce de işte Hıyanet-i niye kanunlar, Meclis ülkenin yazgısı, kaderine el koyan bir meclis sır demiştir. Ve bütün yetkiler bu meclisin inindedir. Yani tek yetkili oradan tekmiş. Oradan meclisin kendisidir demiştir. E, ve bunu kaldımayanları ihbardan ihyanette, suçtan işte. Vatan, suçlamıştır. Yani dolayısıyla meclisin çok önemli bir vasfı da bu yetkileri gerek yasama yetkileri olsun, gerek yürütme yetkileri bu kıskançlıkla sahip çıkmış olması. Hı. Ve bunları herhangi bir kişiyle ya da başka bir kurumla paylaşmaya hiçbir şekilde razı olmaması ve bunlara titizlikle sahip çıkması çıkmış olması. Bunun ilgili iki tane sapma var ama bunları daha sonraki aşamada söyleyeyim. Yani bir başkullanlandık kanununun getirmiş olduğu yetkiler meselesi var. Meclisin başka bazı yetkileri devredilmiş olacak. Bir de Şeyin, 1921 Anayasası'nın 9. maddesi üzerine yapılan bir tartışma vardır e, meclis başkanlık yetkileri üzerinde ama onları sanki bugünkü sistemi e, konuşurken bir karşılaştırma e, babından orada söylemem sanki daha e, uygun olacak Onun için isterseniz yine burada ben kesmiş olayım. Tamam tamam son olarak bir şey sormak istiyorum bunu hani kısaca değerlendirebilirsiniz ee, hani eksik bırakmamış olmak adına birinci meclise bu e, meslek gruplarını ve mevzusların e, toplumsal profil profillerini çeşitli açılardan değerlendirdik ve anlaşılan o ki daha sonraki dönemlere kıyasla yani o anlamda tarihsel ve göreli bakımından bu daha ileri bir meclis. E, farklı sosyal katmanların veya meslek gruplarının katılımı bakımından. Bu anlamda hani yani imparatorluk bakiyesi e, bir ülke. E, hani o, bu kimlikleri imparatorluğu oluşturan kimliklerin katılımı bakımından bu meclisin durumu neydi? Bunu da boş geçmemiş olalım dilersiniz. Şimdi şunu söylemek tabii ki lazım. Yani e, milli mücadele hareketine başlatan e, Anadolu Rumu için müdafaa hukuk cemiyetleri. Yani e, şey sonrası sabah sonrasında oluşturulmuş olan illerde teker teker oluşturulmuş olan müdafaa grubu cemiyetlerinin insan malzemesi, insan unsuru, bunları oluşturan, bunlara ön ayak olan, bunları işte içine üye olarak katılan, faaliyet gösteren çalışmaları yürüten kişilerin e, profiline ve geçmişine baktığımız zaman bambaşka yepyeni bir siyasi elit gelemeyeceğime göre geçmişe illerdeki e, siyaset yapan insanların da profiline baktığımız zaman Esas itibariyle bir iktidatçılık karşılığında çıkıyor. Hı -hı. Yani birinci, bu müdafaa hukuk cemiyetlerinin oluşumunda iktidatçı unsuru önemli bir yer tutar. O konuda Erican Züyer'e e, yazmış olduğu Milli Mücadelede iktidatçılık kitabı bunu çok gayet net olarak gösteriyor. Aynı Bülent Hocamızın da e, Yerel Kongre iktidarları e, kitabında da Yer yer değinir. Yani bir çoğu çoğulsunu vardır bu cemiyetlerin oluşumunda. Daha sonra biliyoruz ki bu cemiyetler Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyeti çadısı altında tek bir bünye içerisinde toplamıyor. Yani Mustafa Kemal'in altını altında topladır. Bunların geçmişinde bir iddiaçılık olmakla birlikte altını çizmek istediğim çok önemli bir konu, artık iddiaçılığı terk edelim. Yani bu kişiler açısından iddia adına siyaset yapmak gibi bir yaklaşım yok. Hatta Sivas Kongresi'nde Particiliği reddi diye bir madde vardır. Yani Sivas Kongresi'nin kararlarının içerisinde particilik, herkesin değişik siyasi görüşleri olmakla birlikte parti mücadeleleri ve particilik savaş sonrasında ertelenmiştir diye bir anlayış kabul ediliyor. Dolayısıyla yani buradaki kazıdama esas ihtiya, ihtimalle biz iddiatçı değiliz. Şehrin mesajının kamuoyuna duyurulması ve İstanbul'un duyurulması. Bu şu açıdan önemli. Padişahlık bir İslam hükümeti, yani padişah makamı ya altın atmak amvi İslam hükümeti başından sonuna kadar Anadolu hareketini bir iddiaçı kontrol olarak ilerletiyor. Ve bu kişiler iddia terakkiyi ederiz istiyorlar ve iddia terakki adına yeniler iddara gelmeye hedefliyorlar diye bir anlayış var. İstanbul tarafında. E ee, dolayısıyla Ankara Batı adı Sivas'ta nereden hiç açılmadığı için o Sivas konulu sırasında verilen mesaj hayır biz iddiacı değilsiniz. İddiacılık geçmişte kaldı. Yepyeni bir çatı altında bir yeni bir şiir kurumsal hukuk çalışını başlatıyoruz burada. Yani bu kişiler esas olarak iddiacılık, dikkat, terakki adıl siyaset yapmak yerine Kurtuluş Kemal'in başının liderliği kabul etmiş olan ve bambaşka bir yapı içerisine girmiş olan insanlar. Nitekim savaş bittikten ve 1923 seçimleri yapıldıktan sonra biliyorsunuz Halk Fırkası, yani bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin temelini oluşturan, ilk hali olan Halk Fırkası kurulacak ve Halk Fırkası Adadürk'ün de kendi söylediği biçimiyle Anadolu ve Rumeli Müdafaa'yı olup cemiyetinin içerisinden çıkan meclisteki birinci grubu duruşturarak yani bu cemiyeti duruşturarak, ee, bir parti haline getirmiştir. Yani dolayısıyla yani iddialı meselesi. Yani insanlar bu tarzlara iddialı vardır. Ama bunlar iddia eterek adan siyaset yapmayı reddetmişler. Yani zaten iddiaların al kadrosu şeyden sonra onun sonra bu yolda yurt dışına çıkıyor. Rehber Cemal Koçtaş, işte şeytan, Fatih Şarköy doktorunun falan gibi al kadrosunda olan isimler. Bunla birlikte İttihat Terakki'nin alt biraz daha aşağısındaki yani B kanadı diyebileceğimiz işte Kara Kemal'ler vesaire bunlar 1923 seçimlerinde İttihat Terakki'nin yeniden siyaset yapma amacıyla toplantı yapıyorlar. 9'un diye yayınlıyorlar yoluyla C'ye ee, karşı 9'un diye karşı kendi programlarını yapıyorlar seçime girmek için. Yine biliyoruz ki bu programları ve seçime girmek çapaları nedeniyle 1926 İzmir suikasti davalarından sonra yargılanacak Yani siz <gülüyor> iktidar terakkiyi diriltmek ve halk fırtası da karşı seçim içerisine girmek ve seçim yarışına girmek ve arkasından bunu başaramayınca Mustafa Kemal Paşa'ya karşı bir suikast düzenlemekten sorumlusunuz şeklinde bir yöneltmeniz bir suçlama olacaktır. Bunun bir zamanda ağır cezalar da alıyorlar. Yani iddia çıkartıyoruz tabii ki doğal olarak bulacaktır. Yani yepyeni insanlar bir yerden gelecek diye. Yani, evet. İnsan malzemesi belli zaten. E, Bunlar şey e, e, e, bu cemiyetlerin farkı. Evet. Meclise baktığımız zaman da yani 1920'deki meclis profiline baktığımız zaman da geçmişinde şu ya da bu şekilde iddiaçılık olan ama artık iddia tereke siyaset yapmak. Birinin Mustafa Kemal'in liderliğinde benimsemiş olan milletvekili sayısı çok yüksektir. Yani neredeyse meclisin tamamı. Meclis bunların ittifakı vardır. Ama yepyeni bir şey, şey içerisinde, şey içerisinde farklı bir döneye gitmiş olan bir insan. Evet, teşekkür ederim hocam. Dolayısıyla hani şöyle anlayabiliyoruz e, herhalde veya şöyle anlayabiliriz. Yani dolayısıyla bu birinci meclis esas olarak bu siyasal e, yani bütün tarihsel sürekliliklere rağmen bizim analiz düzeyinde saptadığımız tarihsel sürekliliklere rağmen e, bu e, bir siyasal kopuş, yeni bir siyasal kimlik ve vizyon iddiasının da esasında değil mi tecelli ettiği, cisimleştiği bir şey olmuş oluyor, bir deneyim olmuş oluyor bu evet. birinci meclis deneyimi. Şimdi e, dilerseniz buradan aslında hani bugüne gelmek istiyorum böyle büyükçe bir adım atıp bu tarihsel geçmişinden. E, gene o aradaki döneme belki bir sonraki sorumuzda döneriz ama e, şimdi bugüne geldiğimizde yani birinci meclisin kuruluşundan 100 yıl sonra böyle etraflıca ele aldığımız bu birinci meclis deneyiminden 100 yıl sonra bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi sizce e, anayasal gücü, temsil yeteneği, gibi konular açısından e, nerede duruyor? Bugünkü konumunu nasıl değerlendirirsiniz? E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin? Dilerseniz Serap Hoca'yla e, e, bu soruya başlayalım. Sonra Ahmet Hocam size dönelim. Evet. Serap Hocam. Evet, peki. Gerçekten bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hem temsil gücünü hem sahip olduğu anayasal yetkileri değerlendirdiğimiz zaman aslında 100 yıl sonra daha ileride bir profil üzüntü verici bir tabloyla karşılaşıyoruz. Ben önce temsil gücü yönünden konuyu değerlendirmek istiyorum. E, bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, temsil yeteneğini sınırlayan en önemli faktörün 12 Eylül 1980 askeri müdahalesini takiben kurulan Milli Güvenlik Konseyi yönetiminin kabul ettiği seçim kanununda yer alan %10 ülke barajı olduğunu düşünüyorum. Ee, bu baraj hükmü gerçekten meclisin temsil vasfını önemli ölçüde etkilemekte, olumsuz yönde etkilemekte. Ee, çünkü bir kez küçük partilerin mecliste temsil gücü e, olmamakta, temsil yeteneği kazanamamakta küçük partiler. İkincisi seçmen davranışı e, bu %12 barajından etkilenmekte. Seçmenler gerçek anlamda oy vermek istedikleri partiye oy verememekte. Eğer oy vermek arzusunda oldukları parti, teveccüh gösterdikleri parti barajı aşamama riskiyle karşı karşıyaysa bu durumda seçmenler kendileri için ikinci en iyi diyebileceğimiz partiye yönelmekte ki bu seçmenle partisi arasında, oy verdiği parti arasındaki bağı da zayıflatmakta ve meclisin temsil gücünü de olumsuz yönde etkilemekte. Hı hı. Burada bir hususa işaret etmek istiyorum. Milli Güvenlik Konseyi yönetimi yüzde on ülke barajını niçin kabul etmişti? Hatırlarsanız 12 Eylül 1980 öncesinde Türkiye Parlamentosunun karşı karşıya kaldığı en temel mesele şuydu: Çok sayıda parti vardı Türkiye'de ve bu partiler o zaman uygulanmakta olan nispi temsil sisteminin etkisiyle parlamento'da temsil gücü kazanmışlardı. Yani küçük partiler dahi çok az sandalyeyle mecliste temsil Kazanmışlardı. Bunun yarattığı bir sonuç olarak da iki büyük partiden biri hükümeti tek başına kuracak çoğunu elde edemiyordu. Böylece Türkiye özellikle 1970'lerin ikinci yarısında parlamenter süreçte ciddi kilitlenme ve tıkanmalar yaşadı, hükümet istikrarsızlığı problemi yaşadı. Hatta öyle ki bu anayasaya göre sembolik yetkileri haiz, törensel yetkileri haiz bir cumhurbaşkanlığı dahi seçemedi. Fahri Korutürk'ün Nisan 1980'de cumhurbaşkanlığı görev süresini tamamlamasının ardından 12 Eylül 1980'e kadar meclis mütemadiyen cumhurbaşkanını seçmek için toplandı ama cumhurbaşkanını seçecek Mutabakatı sergileyemedi. İşte bunun sonucu olarak Milli Güvenlik Konseyi yönetimi sistem içinde bir kez daha benzer bir kilitlenme ve tıkanmanın olmaması için bu yüzde on ülke barajını kabul etti. Bir kez böyle bir baraj kuralının dünyada bir emsali olmadığını belirtelim. Almanya'da, İsveç'te e, bu tür baraj kuralları var ama bunlar yüzde üç, yüzde dört gibi Makul seviyelerde dünya üzerinde hiçbir ülkede %10 ulusal baraj kuralı mevcut değil. Bu birinci nokta. İkinci nokta biliyorsunuz 16 Nisan 2017'de yaptığımız halk oylamasıyla Türkiye artık parlamenter sistemden vazgeçmiş durumda. Onun yerine başkanlık sistemine, bizdeki adlandırış biçimiyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmiş durumda. Bu perspektifte baktığımız zaman zaten artık bu yüzde on ülke barajının anayasal mesleği de ortadan kalkmış durumda. Çünkü bu parlamenter hükümet sisteminin özellikleri dikkate alınarak getirilmiş bir baraj kuralıydı. Dolayısıyla başkanlık sistemine geçişle birlikte gönül isterdi ki bu baraj kuralı yürürlükten kalkmış olsun. Hiç olmazsa makul bir seviyeye indirilmiş olsun ama sıfırlanması en doğrusuydu. Ama tabii burada şu noktaya temas edelim. 13 Mart 2018'de kabul edilen bir kanunda siyasi partilerin ittifak oluşturmalarına olanak tanındı. Nitekim bugün karşımızda olan Cumhur İttifakı, Millet İttifakı da bu ittifak olanak tanıyan yasal değişikliğin bir neticesi oldu. Hı hı. Şimdi eğer vaktim varsa bir de anayasal yetkilerdeki sınırlamaya değinmek istiyorum. Birkaç dakikayla e, değinirseniz tabii güzel olur. Ee, evet. Belki çok süreyi sınırlayarak. Evet. evet. Ee, şimdi e, aslında meclisimiz bugün evvelce sahip olduğu yetkilerin önemli bir kısmını kaybetmiş durumda. Hmm. E, bu özellikle 2017 anayasa değişikliği sonrasında karşımıza çıkan bir tablo. Birincisi başkanlık sisteminin önemli bir özelliği meclisin başkanın başkanında yani yasama ve yürütme kuvvetlerinin sabit bir görev süresi için seçmen tarafından bağımsız seçimlerle belirlenmesidir. Dolayısıyla başkanlık sisteminde ne başkan yasamayı besedebilir, ne de yasama başkanı düşürebilir. Bu da sisteme istikrar kazandıran bir faktör olarak görülür. Şimdi bizim e, 2017'de kabul ettiğimiz anayasa değişikliğiyle başkanlık sisteminden bu noktada ciddi bir sapma var. Çünkü anayasanın 116. maddesinde hem e, halkın seçtiği cumhurbaşkanına meclisi teslih yetkisi tanınıyor. Görev süresi dolmadan önce. Hem de meclise cumhurbaşkanı seçimlerini yenileme yetkisi tanınıyor. Fakat burada bir dengesizlik var. Cumhurbaşkanı Görev süresi dolmadan önce, 5 yıldır görev süresi şu anki sistemde meclisin, uh -huh. görev süresi dolmadan önce meclisi tek başına kendi kişisel iradesiyle yeni bir seçime götürebilmekte ve onun hukuki varlığını sona erdirebilmekte. Halbuki meclis aynı yetkiyi ancak bir tam sayısının 5'te 3'üyle başkan üzerinde kullanabilmekte. E, bu da çok ciddi bir rakam, dolayısıyla yetkilerde, bir paralellik yok, bu zayıfladığını gösteriyor. Bir başka nokta, anayasamız evvelce e, meclisin kabul ettiği bir kanunun Cumhurbaşkanı'nın imzasına sunulması halinde Cumhurbaşkanı'na bu kanunu bir kez daha görüşülmek üzere meclise iade yetkisi tanımaktaydı. E, fakat meclis evvelce yaptığı kanun üzerinde aynen ısrar e, iradesini sergilemek istiyorsa bunun için nitelikli bir çoğunluk öngörülmemekteydi. Basit çoğunlukla aynı iradeyi ortaya koyabilmekteydi. Halbuki 89. maddede yapılan değişiklikle de, 2017'de artık Cumhurbaşkanının meclise iade ettiği bir kanun üzerinde meclis ilk iradesinde ısrar etmek istiyorsa ancak bunu bir tam sayısının salt çoğunluğuyla gerçekleştirebilir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanının evvelce sahip olduğu basit imza yetkisi çeştirici bir veto etkisine dönüşmüştür. Bütün bunlara ek olarak meclisin denetim vasıtalarında sınırlamaların ortaya çıktığını görüyoruz. Anayasamızın ilk biçimine göre 98. maddede meclisde bir bakan veya başbakana sözlü ve yazılı soru yöneltme imkanı tanınmaktaydı. Özellikle sözlü soru çok önemliydi. Çünkü soru yöneltilen Kişi, bu bir başbakan ya da bakan olabilir, e, meclis ortamında soru sahibi milletvekiliyle karşılıklı diyaloğa girerek o sorunun cevabını vermekteydi. Böylece diğer milletvekilleri bundan istifade etmekte ve tabii kamuoyuna da bu süreç yansımaktaydı. Çünkü meclis çalışmaları aleni çalışmalar. Halbuki yeni anayasa değişikliğiyle birlikte bu sözlü soru olanağı ortadan kalkmıştır. Sadece yazılı soru imkanı vardır. Böylece bir bakan kendisine yöneltilen soruyu yazılı olarak cevaplar ve muhatabına iletir. Bu tabii e, denetim vasıtasının biraz zayıfladığını gösteriyor. Yine aynı bağlamda değinebileceğimiz bir başkabosuz şu, anayasamızın ilk metnine göre başbakan ve bakanların cezai sorumlu e, Mülga 100. maddede yer alan ...meclis soruşturması mekanizmasıyla harekete geçirilmekteydi. Bu mekanizmayı da meclis üye tam sayısının... ...onda biri oranındaki milletvekili, yani 55 milletvekili... ...harekete geçirebilmekte ve bir bakanın yahut başbakanın yüce divanı sevkide... ...üye tam sayısının saf çoğunluğuyla gerçekleşmektedir. Şimdi bu meclis soruşturması mekanizması şu anki sistemde iki ayrı maddede düzenleniyor. 105. maddede Cumhurbaşkanı için, 106. maddede Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar için düzenleniyor. Her iki hükümde de aslında bu mekanizmanın işletilmesi tevkalade güç elde edilecek çoğunluklara bağlanmış durumda. E, bu mekanizmanın işletilebilmesi için üye tam sayısının salt çoğunluğu ile önerge verilebilir. Bu önerge üye tam sayısının 5'te üçüyle kabul edilebilir ve bunun üzerine kurulan soruşturma komisyonunun hazırladığı rapor üzerine ilgililerin Yüce Divan'a sevgi üye tam sayısının üçte ikisiyle gerçekleşebilir. Yani bunu pratikte düşünecek olursak bu mekanizma artık işletilemez hale getirilmiştir. Bir son nokta bu bağlamda, hükümet sisteminin türü ne olursa olsun parlamentoların elinde Hükümetleri denetlemek için kullanacakları en önemli yetkilerden biri bütçe kanununu kabul yetkisidir. Hı hı. Bütçe kanununu hazırlayan hükümetlerdir, kabul yetkisi parlamentodadır. Dolayısıyla bütçe kanununun kabul edilmemesi demek bir hükümet bakımından çok ciddi bir çıkmazı ifade eder. Bu yüzden de hükümetler parlamentoyla iyi bir diyalog içine girmeli ve uzlaşma aramalıdır. Şimdiki sistemde bütçe kanununu kabul yetkisine de ciddi bir sınır getirilmiş durumda. Anayasanın yeni 161. maddesine göre meclis bütçe kanunu teklifini reddettiği takdirde e, önceki yılın bütçe kanunu üzerinde yeniden değerleme oranları uygulanmak suretiyle mali yılın başlangıcı sağlanabilir. Belki bunu hazırlayan anayasa koyucu, yasama ve yürütme organlarının kilitlenmesini istememiş olabilir. Devlet hayatına işlerlik kazandırmak istemiş olabilir. Ama sonuçta bu, meclisin önemli bir yetkisinin elinden alındığı anlamına geliyor. Özetleyecek olursam, bugünkü parlamento, 100 yıl önceki parlamentoya kıyasla yetkileri fevkalade sınırlanmış bir parlamento. Hocam çok teşekkürler bu evet. kapsamlı ve spesifik değerlendirmeniz için. Dolayısıyla hani şöyle anlıyorum ben, ee, aslında 2 Eylül'den sonra geçerli olan kimi yasal düzenlemeler, seçim kanununa ilişkin düzenlemeler, %10 barajı gibi, hem de bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber, hani bir başkanlık sisteminin belki bir versiyonu olan bir hükümet sistemi olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber gündeme gelen anayasal ve yasal kimi düzenlemeler yoluyla yürütmenin yasama karşısında kendisine epey sağlama aldığını ve yasamanın denge ve denetleme rolünün bu anlamda epey sınırlandığını görüyoruz. Evet, doğru. Yani doğru. Şu an, doğru. E, şu an geçerli sürdüren süreme evet. sistemi. Ben süren varsa bir noktaya daha temas etmek istiyorum. Demin birinci meclisin temsil gücünden söz ettik. Tabii Aha. o zaman biliyorsunuz kadınlar için seçme ve seçilme hakkı mevcut değildi. Meclisin tüm üyeleri erkekti. Fakat Aha. biliyoruz ki Cumhuriyet çok ciddi bir vizyona sahipti ve Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı batılı ülkelerden çok daha önce tanındı. Bunu tanıyan ilk ülke İngiltere 1928, ikinci ülke Türkiye 1934. Fransa, Belçika, İtalya ancak 1940'ların ikinci yarısında tanıyor. Hatta çok şaşırabilirsiniz İsviçre'de 1971'de bu hak tanınıyor. Dolayısıyla kadın haklarının siyasal alanda gelişimi bakımından gerçekten e, Cumhuriyet Türkiye'si çok güçlü bir vizyona sahip. Şimdi baktığımızda ise ben hazin bir tablo görüyorum. E, bugün mecliste sadece 81 milletvekili, 600 milletvekilinden 81'i kadın. Bu %16'ya tekabül ediyor. 17 kişilik e, kabinede sadece 2 bakan kadın. Cumhurbaşkanlığı ofisine baktığımızda bu ofisin önde gelen aktörleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Sözcüsü, iletişim Dairesi Başkanı bunların hepsi erkek. Dolayısıyla ben e, bugünkü Türkiye'de e, önemli görevlerde bulunanların hep erkekler olduğunu düşünerek kadınlar yönünden de ciddi bir temsil problemi olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu noktayı da eklemek istiyorum. Çok teşekkürler. Kesinlikle çok haklısınız. Ee, eklemeniz açıdan çok iyi oldu. Şimdi Ahmet Hoca'ya dönmek istiyorum. Hocam evet. siz bu bakımdan, hani bu cumhur biraz daha spesifik olarak şu an iki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bağlamında meclisin e, rolünü bilhassa belki bu denge ve denetleme işlevleri bakımından nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi sayın hocam çok çok böyle yani gayet derli toplu ve bütün noktalarını değinerek e, özetledi ben katılıyorum bir kere onlara söyleyerek gireyim. Belki bir iki noktadan e, muhtemelen yani dikkatli takip ettim ama belki ben kaçırmışımdır söylerken. Hı -hı. E, ama yani kaçırmış da olabilir, e, onları da eklemek istiyorum. Olmayıp bir ihtimalle ben kaçırmış da olabilir. Hı -hı. E, geçmişteki parlamenter sistemlerden farklı olarak güvenliği oluyen soru da yok. Ee, hocam değindi galiba ama değinmedi. Yani, Yok hayır hocam değinmedim evet. çünkü zaten başkanlık sisteminde genç evet. soru evet. zaten evet. olamayacağı evet. için değinmedim. Evet. Evet. Yani, yani daha önceki sistemlerde parlamenter sisteminde sözlemde hiç olmasa necdisin hükümeti bu şekilde denetleme ve en önemli silahlarından biriydi belki en önemli silahlarından evet. biriydi. Bu yeni sistemli güven oyu ve genç soruda da kaldırılması ee, söz konusu. Ee, onun dışında ee, Cumhur, yani Cumhurbaşkanı devletin başkanı olarak herhangi bir soruya muhatap olan Başbakandan soru sorulabiliyordu. Cumhurbaşkanı önceki dönemlerde şu anda devletin başkanına zaten sözlü soru tamamen kalkmış durumda yazılı soru da sorulamıyor. Yazılı soru sadece işte Cumhurbaşkanı yardımcısına ya da şeylere, ee, bakanlara sorulabiliyor. Yani bir ...denetim yetkisi daha kaldırılmış o Onun dışında bakanların milletvekili olma şartı olmadığı için... ...teorik olarak Cumhurbaşkanı dışında... Hı -hı. ...hiçbiri halk tarafından seçilmemiş olan bir görüntüme organı karşı karşıya kalabiliyor. Yani Cumhurbaşkanı tabii ki halk tarafından seçiliyor ama Cumhurbaşkanı dışındaki bakanların... Cumhurbaşkanı yardımcısının herhangi bir şekilde milletvekili olma şartı olmadığı için bunların fiilen tamamının alt tarafına herhangi bir şekilde seçime seçim kazanmış kazanmamış olan kişilerle oluşması söz konusu olabilir. Gene bugünkü sistemi çok önemli bir farkı olarak ele ele birinci meclis dönemiyle karşılaştırdığımız zaman önemli bir fark olarak ki e, bahsedilmesi gereken bir başka nokta da cumhurbaşkanlığı kararnameleri. Evet. Kararname geçmiş dönemde geçmiş dönemde bu kanun hükmünde kararnameyi de e, bizim anayasalarımıza girmişti Yani 12 Mart'te başta 82 anayasan kendisine de girdi. Hmm. Bu kararname ise bu yeni şey ile e, anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanının bu Barış yani cumhurbaşkanlığı kararnameleri çıkartılması için meclisten belediyenlerin bir yetki verilmesi gerek insiyet olarak doğrudan kendisi kullanıyor. Yani cumhurbaşkanlığı daha önceki dönemlerde önce kararnameler için meclis tarafından kararname çıkması yetkisi verilirdi. Ve bu da kaldırıldı. Mahcup ya yani cumhurbaşkanının kendi insiyeti bir cumhurbaşkanlığı kararnameleri çıkartması söz konusu oluyor. Yani birkaç nokta istisna. O diye temel kurumluklar siyasi haklar gibi konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartılan ya da kanunla ters düşen bir kararname, varsayışı kanunla esas alınıyor vesaire gibi yani bir takım kısıtlamalar var Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde. Ama bu da önemli yani son Cumhurbaşkanlığı referandumdan sonra gelen önemli bir yeri olarak bir de bunu eklemek istedim. Ee, Şimdi e, öz olarak baktığımız zaman 1921 Anayasası'nın sistemi yani bu tabii ki Fihlolar zaten 23 Nisan 1920'de başlar, Ocak 1920, Ocak 1924'de de anayasaya giren bizim sistemimiz tamamen yasamanın üstünlüğü, prensibinin en uç noktasıydı. Yasama organı pek meşhur organdır ülkenin kaderini yani ben şeyi bütün kanunu çıkartmıyor yani aklınıza ne gelirse her şeyi yapar ancak kendi sinin e, bazı noktaları yürütmeye bırakabilir dedi. Yani yürütme organı neydisin yani yasama organının belediye yetkileri kullanıyor ama ayrıca bir program çerçevesinde değil. Ya yani yasama neydi yasamanın şey, ben mevcut kitapları 1. mesele muharebe kitabında diğer kitaplarıma hazırlarken e, mevcut kitapların tamamını ben satır satır okumuştum zamanda 1980 yılların başlarında. Sonra da dönüp dönüp çok baktım. Şimdi çok ilginç tartışmalar var Mesela dışişleri İş bakanının dışişleri İş bakanının diplomat atama yetkisi var mıdır yok mu? İme. O gün baktığımız zaman galiba çok saçma bir soru yemeyeceğim. Ya yani nereden bakarsanız bakar Dışişleri Bakanı da mı dişişleri bakanının adama yetkisi olması gerekir diye hemen otomatik cevabımız bu oluyor. Ama birinci meclis tutaklarında görüyoruz, bütün yetkiler meclisinde olacağı harici emeklidir yani Dışişleri Bakanı'nın işleri şey, diplomat adama yetkisi yoktur. Bu diplomatı meclis atar üzerinde tartışma yapıldığını dahi biliyoruz. Bu var, bu. Bunun temel nedeni şu, birinci meclis döneminde e, hangi yetkilerin yürütme tarafından kullanacağı, kullanılacağı ayrı bir kanunla düzenlenir diyor. Yani 1921 Anayasası'nın 7. maddesine göre yürütmenin görevleri yani bakanların etki ve sorumlulukları Ayrı bir kanunla düzenlenir. İlginç bir şey meclisin 3 yıllık dönemi boyunca bu kanun çıkmamıştır. Bu kanun çıkmayınca da yürütmenin ne alanda yetkileri vardır, ne alanda sorumlulukları vardır konusu belirsiz kalmıştı. Çok da durmamışlardı çünkü bu yetkiler zaten meclisiz Bugünkü sisteme baktığımız zaman ise Tamam, Meclis'in gene eskiler olduğu gibi kanun tekliflerini görüşme ve onaylama, kabul etme, kanun çıkartma yetkisi var. Ama buraya kadar, yani esas itibar, temetleme yetkisi büyük ortaya, e, ortadan kaldırılmış durumda birinci Meclis dönemindeki yasama üstünlüğü, yasamanın üstünlüğü prensibinden biz bugün tamamen yürütmenin üstünlüğü prensibine geçmiş durum. Yani Yürütme organı ve özel olarak da cumhurbaşkanlığı sistemi diyoruz zaten. Yani sistem içerisinde en güçlü otorite, bütün sistemin bütün umurs, sistemin bütün unsurlarına hakim bir cumhurbaşkanı e, şeyi, e, e, bir aktör olduğu bir yani içerisinde en önemli siyasi kararları verme e, makamı olan bir sistem içerisinde biz bir uçta. 100 seri ölçü yasabanın üstünlüğü prensin çerçevesinde bir tür işler bugün geldiğimiz noktada bütün kuvvetlerin yani esas itibariyle yürütme oranının daha güçlü olduğu <gülüyor> yasamanın ise daha yetkilerinden daha sistem içerisinde görece daha sınırlı kaldığı bir sisteme geçmiş oluyor. diye özetleyebiliriz sanki. Evet hocam çok teşekkürler. Bu iyi bir özet oldu. Yani aradan geçen 100 yıllık zaman biz bugün oraya çok girmiş olmasak da en azından hani dediğiniz gibi siyasal ve hukuksal yetkilerin esasında bir kurumdan bir başka kuruma aktarıldığı bir tarihsel tecrübe olarak öne çıkıyor Türkiye açısından. Şimdi ben de aslında son bir soru olarak hani bu biraz daha hani her ikiniz ayrı spesifik olarak yöneltmek istiyorum. Dilerseniz bu defa hocam sizde devam edebiliriz ahmet hocam daha sonra serap hocaya döneceğim. Şimdi size şeyi sormak istiyorum, çalışmalarınızdan da hareketle. Ee, gene hani hem işte ta, e, o kuruluş dönemini hem de bugünü de kapsayan bir şekilde ele alabilirsiniz. Yalnız bu defa belki bir beşer dakikayla sınırlayabilirsek değerlendirme sürenizi. Ee, şimdi kurulduğu dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclis muhalefeti nasıldı? E, Cumhuriyet siyasi tarihi boyunca hangi dönem bu bakımdan belki daha renkli ve mecliste muhalefetin etkisini hissettirmesi bakımından daha dikkat çekici bir dönem olarak yaşandı? Ve e, gene meclis muhalefetin etkisi ve ölü bakımından bugünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani soru çok kapsamlı oldu. Ben süre beş dakika dedim ama belki böyle hızlı hızlı spot, spotlar ortaya atarak bir değerlendirme yapabilirsiniz. Buyurun. Tamam hemen sade bakıyorum köşede ve hemen başlayayım. <gülüyor> ee, birinci olarak şunu söylemek lazım. Birinci meclisin bir başka özelliği de ünyesi içerisinde güçlü bir muhalefeti barındıran bir meclis olması. Bu net olarak gözüküyor. Zaten benim doktora tezim de bu muhalefet üzerine idi. Yani birinci meclisteki muhalefet üzerine idi. Şimdi baktığımız zaman meclis içerisinde zamanla üç ayrı partiymiş gibi hareket eden, yani üç ayrı, part, şey, üç ayrı siyasi partinin meclis gruplarıymış gibi hareket eden üç tane grup var. Birinci grup, ikinci grup varmış. Birinci grup Mustafa Kemal Paşa'nın grubu, ikinci grup yani tek başına, bir lideri olmayan tüzüğü öyle çünkü 3 ayda sınırlı tüzüğüne göre dönüşümlü bir başkanlık sistemi var parti içerisinde. 3 ayda sınırlıyorlar, 3 ayda bir dönüşlü ama öyle çıkan figürlerden birisi Hüseyin Hanım'a uğraştı Erzurum Milletvekili. Bu ikinci grup bir de o, Türk Edebiyatı'nın güçlü ve önemli ismi Orhan Kemal'in babası Abdurkadir Kemal'in baş Kemal başında olduğu bağımsızlığı. Şimdi bizim tarihimizde maalesef bu sanki senelerce bir ilericiler, bir gericiler var. Mecliste ilericiler, gericiler, ilaççılarla işte hilafet yanları, öteki tarafta Cumhuriyetçiler birbirlerine yarıştı vesaire gibi çerçeve değerlendirdi. Ama ben tamamen farklı bir açıdan bakıyorum. Bu meclisteki mücadele esas itibariyle yasamanın üstünlüğü, prensibi nereye kadar gidecek? yasama hangi yetkileri devreder, hangi yetkileri devredemez üzerinden gidiyor. Şimdi bakalım, yani esas itibariyle meclisteki temel çalışma noktalarını birkaç noktada toparlayabiliriz. Bir tanesi başkumanlandırır, kanunun Mustafa Kemal Paşa'ya verdiği kanun çıkartma yetkisi. Emirli hmm. kanun çıkartma yetkisi. En önemli muhalefet edilen meselelerden değilse. İkinci mesele istikrar mahkemelerinin kurulması. Ee, Üçüncü olarak bakanların yetki ve sorumlulukları nelerdir? Dördüncü olarak da bakan seçimi yönteminde aday göstermiş Şimdi en basitinden bahsettiğim, istikrar mahkemeleri konusunda muhalefet diyor ki yani burada olan bir hukuk sistemimiz varken milletvekillerinden oluşan ve kararları kesin olan ve kolaylıkla bir kanun yani kolaylıkla özen kaçıramayacağı bir şeyler olan ee, milletvekillerine oluşan İstikam Hakimleri'nin kararlarını ya yani gerek yoktur İstikam Hakimleri'ne diyorlar. Ayrıca hadi kuruldu, hiç olmazsa ya kararları üzerine meclis zeynete bulunuyorlar. Ve nitekim bu mücadelede sonucunda İstikam Hakimleri'ne kaldı. İkinci olarak bakanların yetki sorumluluğu çok uğraşıyorlar ama bu kanun bir türlü geçmiyor meclis. Onun dışında Mustafa Kemal Koşen Meclis Başkanı olarak Bakan seçimlerine aday gösterme hakkı veriliyor. Bakın yani meclisin yetkilerini ne kadar ya kimseyle paylaşmama konusunda ne kadar ısrar olduğunu çok tipik görmeyin. Yani normal parlamenter sistemde esas itibariyle başbakan olarak birisi atılır, kabinesini oluşturur, güveni öğrene alın, iş başına yapar. Yani böyle olması lazım, böyle olur daha doğrusu. Şimdi meclis hükümeti sistemi var. Meclis hükümeti var, sistem var ve ilk haliyle deniyor ki ee, meclis içerisinden isteyen herkes adayı olur. En çok o alanda bakalım ayrı ayrı seçime geliyor. Yani burada toplu bir insanlar şimdi İçişleri Bakanı seçiyoruz diyor. O Oylama yapılıyor. Kim çok oyu aldı İçişleri Bakanı seçiyor. Bitti. Sonra diyelim bir Marif. yani eğitim bakanı seçiliyor. O da ayrı, o da ayrı ayrı ayrı seçime 13 adet bakanlık var. Bakanlı. Şimdi Zaman içerisinde meclis başkanına aday gösterme yetkisini yani diyor ki icra işleri bakanı seçimi öncesinde meclis başkanı diyor ki şu şu şu şu benim adayım meclis bunlardan birisini seçsin. Buna mesela çok büyük itirazlar çok büyük halıbet yapıyor ve esas nedeni de diyorlar ki yani burada meclis her türlü şeyi yapabilen bir meclis hükmünlükleri sahip bu değişiklikle kendisinin bakan seçme hakkı elinden alınmış. Ya bugün ben basit bir örnek sanki gibi ama yani bu yine yetkilerinin ne kadar sahip çıkan bir meclis olduğunu yani gösteren açısından önemli. Bir başka nokta başkuvandan kalkandık. Mesela bugün bizim şey 12 evinden şey 12 Mart'ta baş diye 82 Anayasa'nın kendisinde ve bugün de Cumhurbaşkanı hükümeti sisteminde en önemli yasama eee şeyi olan mekanizma sonra kanunların kararnameyi diyor. Meclis hükümet sisteminde yani birinci meclis döneminde böyle bir yetki yoktu. Yani meclisin yaşında hmm. kanun çıkarabilecek, meclisin yasama yetkilerini paylaşabilecek hiçbir organ yok. Ama kurtuluş Savaşı'nın kritik bir ortamında başkumandanlık kanun çık Bir zaman başkumandanlık kanunuyla başkumandanlık başkumandanlık getirmesini kimse itiraz ediyor. Oy bir şey ama Kanunun ikinci maddesi başkumandana, başkumandanın kanuni vürürlükte olduğu sürece kanun hükmünden kararname çıkarttığı bir yetkisi veriyor. Anayasada yok yetki, kanunda var. Anayasada böyle bir yetki devre kurdu. Buna çok muhalefet ediliyor ve sonunda bir senelik bir dönemden sonra bu da kalkacak. Yani Dolayısıyla birinci meclis içerisinde esas itibariyle yasama yetkilerine kıskançlıkta sahip çıkan bir muhalefet var. Ve yine dediğim gibi Temmuz 1922'de kendi istekleri doğrultusunda mecliste çoğunluğu sağlıyorlar ve iktidara rağmen istedikleri yönde bu kanun değişikliklerini yapabiliyorlar. Dolayısıyla çok çok güçlü ve hükümetten isteme edilmesine rağmen kanun değişikliklerini ve de istedikleri yönde düzenleme yapmayı başarabilen bir muhalefet bilir. 1923'ten sonra biz böyle bir muhalefet görmedik. Yani Aman muhalefet tabii ki gördük zaman zaman. Ee, mesela bir Osman Bölükbaşı 1950-60 arasında tek başına muhalefeti idi. Yani onun dışında ne bileyim Cumhuriyet Partisi çok farklı parti bir sisteme geçtiğinde zaman iktidar partisi vardı ve karşısında muhalefet partisi de hep oldu. Ama istediğini başarabilen yani eleştirileri yapan, yönetleme yetkisini kullanabilen ve sonuç alabilen bir muhalefet bir daha hiç olmadı. Ve zaten zaman içerisinde biz yani 21, 24, 61, 82 ve bugün olmak üzere zaman içerisinde biz yetkilerin meclisten yürütmeye doğru, yani yasamadan yürütmeye doğru geçtiği bir sistem mekuru evrildi. Yürütmenin de etkin olduğu bir sistem içerisinde yasama organı içerisindeki muhalefetin maalesef gücü olmuyor. İstediğimiz gibi denetleme yapabilecek, güçlü, hükümeti sarsabilecek, hükümeti eleştirebilecek, yanlış noktaları varsa bunların düzeltilmesini sağlayabilecek bir muhalefet bir daha hiç olmuyor. Zaten tekbar dönemin kendi bünyesine baktığımız zaman yani bir terakipar var, Cumhuriyet Baktası, Serbest Baktası var. Onlar yani zayıf ve güçsüz şeyler oluşumlardı yani zırba surlarını 13 tane milletvekili vardı ve zaten hükümetin istediği bir parti kurulması ve yol işte ayrı ayrı Fransa karar verince terakim veren surlarda 258 milletvekili, yani 287 milletvekilde oluşandı parlamentoda 287 kişi bir parlamentoda sadece 29 milletvekili oluşan oluşandı kapattılar alttaki bir parti idi tek parti döneminde saymazsa çok parti dönemde. Dediğim gibi yürütmeyi kayıtma zaman yürütmesi en güçlü olduğu bir sisteme evrilince maalesef bu güçte bir muhalefet, birinci mecliste göremedi oldu gibi bir muhalefete bence Türkiye siyasi tarihi bir daha doğru. Bu da birinci meclisin işleyiş tarifi olarak, iş tarzı tarifi olarak Türkiye'nin en demokratik meclislerinden birisi olmadığını gösteriyor. Ve bence başlangıç noktasını böylesine demokratik bir mecliste başlamış olmamız bugün de geçmişe baktığımız zaman kıvanç dağılmam. Öğrenmemiz gereken bir sistem olarak bir kez daha altın harflerle yazmamız gereken bir meclis olduğunu düşünüyorum ve 100. yılı da ona vesile oldu. Bu vesileyle birinci meclis dönemine. Böyle şey, Hatırlatma bakımından da gayet değerli toplum programı yaparak, bunu söylüyorum vesile olduğunuz için sizlere çok teşekkür ettiğini belirtmek istiyorum. Çok teşekkürler hocam. Evet, e, hani yani o söylediğiniz şey önemli. İşleyiş bakımından hani en demokratik meclisi olması. E, Türkiye'deki siyasal yaşamı. E, ve biz de evet bu yıldönümü vesilesiyle bu yönünü tekrar ele almış ve vurgulamış olduk. Şimdi bir de e, Serap Hoca'ya da göre bir eklemeyim. Yani kürsü itibari az itibari kürsü sınırlaması olmayan bir yeriz. Yani şu kadar süreniz var. beş dakika içinde söyleyeceğinizi söyleyin, tamam. Kürsüye hiç kan saat verici isterse bunu çekiyor. Biliyor. gece gündüz toplantı halinde olan birisi sınırlamaları yok. Dolayısıyla işte kaç tekrar bir şey söylemesi gerekiyor. Kalkıyor kürsüye tekrar işte yani Kürsünün kutsallığı, kürsünün dokunulmazlığı açısından da daha sonra iş gözü kuralları açısından baktığımız zaman yine daha sonra rastlamadığımız bir muciz. bunu da bir son nokta olarak eklemek istedim. Çok Bak. teşekkürler evet yani hani söylediğiniz aslında şunu anlamamıza daha iyi olanak da sağladı yani bu e, hani Cumhuriyet'in öncesinde meclisin 1920'de kurulması e, sayesinde bu, bu şekilde bir tarihsel deneyime sahip olmuş olmamız da aslında bugünkü Demokratik talepler açısından önemli ve bir önemli bir referans noktası olarak da e, görmemiz gerekiyor. Bunu anlıyoruz. E, Serap hocam gene benzer bir bağlamda size de son bir soru yöneltmek istiyorum. Yani daha güçlü bir meclis için, bu yasama işlevini yerine getirecek meclisin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin daha güçlü bir yapıda olması için. Ya e, hükümet sistemleri kapsamında nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Ahmet hocanın dediği ve sizin de daha önceki değerlendirmenizde ilettiğiniz gibi tabii bir meclis hükümeti deneyimiydi. E, 20 dakika deneyim. Daha sonra farklı işte parlamenter bir rejimden geçtik ve şimdi birkaç senedir diyelim, evet bir başkanlık sisteminin versiyonu olan bir sistem altında yaşıyoruz veya yaşamaya alışmaya çalışıyoruz, piyasal bakımdan. Bütün bu çerçevede sizce meclisin güçlenebilmesi nasıl bir hükümet sistemiyle mümkün olabilir? Buna dönük değerlendirmelerimiz. Evet, Şimdi önce belirtmek istiyorum. <gülüyor> e, meclis hükümeti sisteminde doğası gereği olarak tabii meclis siyasal sistemin en güçlü unsuru zaten sistem adını da buradan alıyor. Dolayısıyla Aha. yasama aynı anda hem yasamaya hem yürütme sürecine hakim durumda. Ancak meclis hükümeti sistemi genellikle istisnai dönemlerde yani bir toplumun olan üstü şartlardan geçtiği dönemlerde uygulanan bir model. Ehrlichkin Türkiye'de de e, 1920'de kurulan meclisin bu sistemi benimsemiş olması da bununla ilişkili. Keza 1921 Anayasası'nın gene aynı sistemi benimsemesi bununla ilişkili. Hatta e, Büyük Fransız İhtilali takiben de Fransa'da kabul edilen gene meclis hükümeti konvansiyonel sistem dediğimiz sistem. Demokratik dünyada olan şartlarda bunu uygulayan tek bir model var, İsviçre. İsviçre gerçekten bu yönüyle eşsiz bir örnek. E, dolayısıyla ben hükümet sistemi tercihi bakımından konuyu değerlendirdiğimde meclis hükümeti olasılığını dışarıda bırakıyorum. Hmm. E, bu durumda hangi seçenekler olabilir? Başkanlık sistemi, yarı başkanlık sistemi ve parlamenter sistem. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Demokratik mekanizmaların mevcut olması halinde aslında bütün bu sistemler başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenter sistem dediğimiz sistemler demokratik hükümet sistemleri. Bununla neyi kastediyorum? Yani yasama ve yürütme kuvvetlerinin dengeli olarak iş bölümü içinde olduğu, birbirini trenleyip dengeleyecek yöntemlere sahip olduğu, yetkilere sahip olduğu, yargının bu ikisinden bağımsız bir güç olarak şekillendiği bir model, ister başkanlık sistemi olsun, ister yarı başkanlık, isterse parlamenter sistem olsun, e, demokratik bir hükümet sistemi olarak kabul edin Ama tabii bütün bu sistemlerin dayandıkları zorunlu mekanizmaların sonucu olarak bir takım avantajları var ve dezavantajları var. Bunlara burada e, detayıyla değinebilecek durumda değiliz çünkü zaman kısıtlaması var. Ben şu kadarını söyleyeyim, meslek hayatım boyunca. Her zaman için Türkiye'de klasik parlamenter sistemi savundum. Sayın hocam demin doktora tezine referans verdi. Ben de doçentlik tezime referans vereyim. E, doçentlik tezim 1996'da başlamıştım yazmaya. 2000 yılında bitirmiştim. Başkanlık ve yarı başkanlık sistemleri Türkiye için bir değerlendirme başlığını taşıyor. E, o tarihte de benim Türkiye için tercihim parlamenter hükümet sisteminden yanaydı. Bugün için de fikrim değişmiş değil ama bunun klasik modeli. Neden klasik modeli? Çünkü klasik parlamenter sistemde yürütme organı devlet başkanı ve bakanlar kurulundan oluşur. Ancak yürütme alanındaki yetkilerin asıl sahibi parlamentoya karşı sorumlu olan bakanlar kuruludur. Devlet başkanı ise sadece törensel, sembolik yetkilere sahiptir. Diğer kurularda yürütme alanında bakanlar kurulu asıl yetkilidir. Yasama ise e, yasama faaliyetlerinden sorumludur ve bu sistemleri biz e, anayasa hukuku terminolojisiyle ile kuvvetlerin yumuşak ve dengeli ayrılığı sistemleri olarak tanımlıyoruz. Bu yumuşak ve dengeli ayrılığın da sağladığı önemli bir takım avantajlar var. Dolayısıyla bizim 1961 anayasamızla kabul edilen sistem klasik parlamenter sistemdir. Benim tercihim bundan yana. Burada bir noktaya değinmek istiyorum. 1982 Anayasası'nın ilk metni bir yandan parlamenter hükümet sisteminin mekanizmalarını benimsemekteyken diğer yandan da bununla bağlaşması mümkün olmayan güçlü bir cumhurbaşkanlığı makamına yer vermişti. Bu ise kaçınılmaz olarak yürütme organının iki unsuru arasında çatışmalara yol açmaktaydı. Hatta cumhurbaşkanıyla parlamento çoğunluğu arasında da Çatışmalara yol açmaktaydı ki bu anayasanın yürürlüğe girmesini takip eden yani özellikle e, Kenan Evren'in Cumhurbaşkanlığı görev süresinin tamamlanmasının ardından bu e, çatışmalar yaşanır oldu. Haliyle o tarihlerde anayasa hukukçularının da ağırlıklı olarak görüşü şu istikametteydi. Cumhurbaşkanının yetkilerini sınırlamak, böylece klasik parlamenter sisteme geri dönmek ama parlamenter sisteme de işlerlik kazandıracak parlamentarizmi rasyonelleştiren kuralları kabul etmek. Dolayısıyla bugün benim elimde imkan olsa ben gene bunu savunur ve böyle bir sistemin benimsenmesini arzu ederim Türkiye'de. Tamam. Çok teşekkür ederiz hocam değerlendirmeleriniz için. Ee, ben Epey güzel ve böyle kapsamlı bir program oldu. meclis kuruluşuna e, kuruluşunu, tarihsel önemini konuştuk. Bugününü ele aldık. Hükümet sistemleri bağlamında aslında Yasamak Meclisi'ni ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye'deki değişen hükümet sistemleri kapsamında rolünün nasıl değiştiğini ele aldık. Ve mecliste muhalefete de değindik ve gene o dönem, o anlamda da aslında kurucu meclis olarak ele aldığınız birinci meclis en etkin dönem olarak ortaya çıktı diyelim. Çok çok teşekkür ediyorum tekrar değerlendirmeleriniz ve katılımınız için. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ee, önümüzdeki haftalarda bundan sonra da hani belki birkaç bölümde yapacağız İki Büyük Millet Meclisi e, üzerine bir 100. kuruluş dönemi olması vesilesiyle diğer e, programlarımızda buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz.